Herkese merhaba arkadaşlar, yepyeni bir rehber videosuyla karşınızdayız. Bu videoda sizlere üzerinde Google servisleri olmayan bir cep telefonuna çok kolay bir şekilde bunları nasıl yükleyebileceğimizi anlatacağız. Şimdi bunun farklı yöntemleri de var. Hani bir yazılımı yüklüyorsunuz, makineyi tekrar başlatıyorsunuz, bir şeyler yapıyorsunuz, oradan bir şey indiriyorsunuz, buradan bir şey indiriyorsunuz yok. Bu çok kolay ve çok basit bir yöntem. Ve eğer elinizdeki telefonunuzda işte YouTube'un kendisi orijinali yoksa ya da Gmail'in orijinali yoksa ya da istediğiniz herhangi bir Play Store'da olan bir uygulama olup da onu bulamadıysanız nasıl yükleyeceğinizi düşünüyorsanız eğer bunun için bu işlemi yapmanız gerekiyor. Şimdi yapacağınız şey şu. Huawei App Gallery'ye giriyorsunuz ve buraya G Space yazıyorsunuz. G Space yazıyoruz. Şimdi yazdık G Space ve karşımıza bir tane hemen yukarıda çıktı zaten. Aç diyoruz. Şimdi bu yazılım ücretli bir yazılım olduğu için başlangıçta bir reklam gösteriyor. Eğer yani reklamı kaldırmak istiyorsanız bir para ödemeniz gerekiyor. Bu reklamı görmek istemiyorsanız. Yani her açılışta veya her uygulamayı açarken sizden bir reklam gösteriyor. Bunu kaldırmak da isterseniz para vermeniz gerekiyor. Bunun dışında uygulamanın kendisi ücretsiz ama reklamları görmek istemiyorsanız para vermeniz gerekiyor. Şimdi burada mesela ilk açılışta ben... YouTube stüdyo yüklemiştim mesela buna normalde bir Huawei P40 Pro var bende ve burada onu yükleyemiyorsunuz arkadaşlar onu yükledim kip var mesela bende kipi yüklemiştim bunun dışında Spotify yükledim aynı zamanda YouTube'un kendisinde yükledim mesela ve Google kendisinde yüklü. Google'un kendisini yüklerken size Suite açılırken ilk seferinde size bir Gmail hesabı soruyor haliyle ve doğal olarak. Bunu girmeniz gerekiyor. Bu Gmail hesabını girdikten sonra zaten işte bütün diğer uygulamaları da yükleyip kullanmaya başlıyorsunuz. Mesela YouTube Stüdyo'yu açıyorum. Mesela normalde kapalı olan YouTube Stüdyo. Bakın yine reklam çıkıyor tabii ki. Reklamımızı geçiyoruz ve geçtik. İşte bu şu anda YouTube stüdyo açılmış oluyor ve normal YouTube stüdyodan da hiçbir farkı yok arkadaşlar normalde kullandığınız gibi aynen sanki üzerinde Google servisleri olan bir telefonu kullanıyormuşçasına YouTube'un bu şeyini kullanabiliyorsunuz İşte diğer özelliklerini kullanabiliyorsunuz bunun dışında şöyle bir geri çıkmış olalım mesela Gmail'i kullanmak istiyorsunuz Gmail'i yine bir reklam çıkıyor Reklamı da işte 4 saniye sonra geçmeniz gerekiyor. Her uygulamayı açtığınızda ne yazık ki böyle bir reklam çıkıyor arkadaşlar. Burada işte birinci klasörünüz boş diyor. Veya işte toplantı vesaire buradan da atayabiliyorsunuz. Bunun dışında bakalım mesela YouTube'a girelim. Yine, yine bir reklam çıkıyor. <gülüyor> evet. Söylediğim gibi bunu atlamak istiyorsanız ücret ödemeniz lazım. Ücretli sürümü gelmeniz lazım. Burada yokmuş mesela ben yükleyeyim. Aynen sanki normal bir telefonda yüklüyormuş gibi uygulamayı yüklemeniz gerekiyor. Bu G-Space'in içine. Bu arada G-Space üzerinden yüklediğiniz uygulamayı sadece onu açtığınız zaman görüyorsunuz. Normalde telefonda uygulamaları görmüyorsunuz arkadaşlar. G-Space'in içine girdiğiniz zaman o uygulamaları görüyorsunuz ve aktif oluyor. Mesela açalım. Yüklendi ve açıyoruz şu anda. Bakayım reklam çıkacak mı? Hangi hesapla girmenizi istediğini söyle Mesela ben Teknoloji OK hesabından gireyim. Ve... İşte gördüğünüz gibi şu anda teknoloji oku hesabından da girmiş olduk burada normal normal bir YouTube kullanırken neler yapabiliyorsanız aynısını buradan da gerçekleştirebiliyorsunuz bu manada güzel olduğunu söyleyeyim. Bu uygulamayı bu şekilde kullanabiliyorsunuz arkadaşlar farklı farklı uygulamalar varsa eğer hani ben mutlaka ve mutlaka Google'ın şu uygulamasını kullanmak istiyorum. Mutlaka ve mutlaka Google'ın bu uygulamasını kullanmak istiyorum. Ve bunu doğal yollardan yapmak istiyorum diyorsanız, önerebileceğimiz bir çözüm yükleyin. Huawei telefonunuz var ve üzerinde Google servisleri yoksa, alın kullanın gayet başarılı bir şekilde kullanmış oluyorsunuz Hatta varsa da kullanabilirsiniz neden diyelim iki hesabınız üç hesabınız var onun birbirine karışmasını istemiyorsunuz oradan da mesela böyle bir yöntemle orada bazı şeyleri kullanabilirsiniz bunu da altını çizmiş olayım anlatması benden deneyimlemesi uygulaması çalıştırması tamamen sizden arkadaşlar bu videoda sizlere arkadaşlar Huawei cep telefonlarında olmayan Google servislerini nasıl yükleyebileceğinizi anlatmaya çalıştık. Söylediğim gibi ücretini öderseniz reklamsız olarak da kullanabileceğiniz ama normalde ücretsiz olan bir uygulama G-Space. Bununla ilgili merak ettikleriniz olabilir. Videonun yorumlar kısmında bize sormaktan çekinmeyin arkadaşlar. Youtube kanalımıza abone olmayı ve bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal yolları takip etmeyi de unutmayın. Aynı zamanda hepinizi teknolojioku.com adresine de bekliyoruz. Orada da böyle bu tarz hem rehber hem inceleme hem de farklı türde yazı ve videoları bulacaksınız. Orayı da ziyaret etmeyi unutmayın. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.